Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Atapoligondan herkese merhabalar. Ee, silahımız Magnum 357 silahımız toplu silah. Ee, i̇lk defa bir toplu silahla atış yapacak. Deneyelim görelim nasıl bir şeydir. Şu anda poligon müsait olmadığı için kalabı olduğu için silahları söküp dağıtamıyorum. Kusura bakmayın. Aklınızı helal edin. Bir atış yapalım bakalım nasıl. Atış var. Son arasından bergazanıyor, hayır 4, 4 oldu, 4-3 oldu şu an, 5 oldu, tam işte. 4 oldu, 6 oldu. <gülüyor> Tidemi <-dini> kazanayım bir şey değil De o. Beş tane Gayet güzel. Ateş mükemmel. Tavsiye edilir. Ama güzel yani.